Say hey. hey. Bana sıra birkaç dini kelime inerde Arada sırada aklıma geliyor Geldiğin gibi de gitmeyi bilmiyor Kalbime gömülen emin olma diyor Beni öldürüyor kendisi yaşı Arada sırada aklıma geliyor Geldiğin Gitmeyi bilmiyor kalbime gömülen emin olmadıyor beni öldürüyor kendisi aşkı. Vasmende tek dilin İçmeyi bilmiyor, kalbime gömülen Emin olma diyor, beni öldürüyor Kendisi yaşıyor Arada sırada aklıma geliyor Geldiğimde İçmeyi bilmiyor, kalbime gömülen Emin olma diyor, beni öldürüyor Kendisi yaşıyor Bu da aklıma geliyor Geldiği gibi de bitmeyi biliyor Kalbime gönüden emin olma diyor Beni öldürüyor kendisi yaşıyor